Biz mi beyni mutlu ederiz yoksa beyin mi bizi mutlu eder? Mutluluk ah mutluluk bu aralar çok da soruluyor yani sanki mutluluğu beyinsel meyinsel işleri bilenler çözebilirmiş gibi düşünülüyor zannedersem. Ama mutluluk o kadar kolay bir mevzu değil. Mutluluk sadece fizyolojik, bedensel, tıbbi konuları bilerek çözebileceğimiz mesele değil. Bunun en direk kanıtı nedir? Eğer onları bilmekle mutlu olsaydı yeryüzündeki bütün doktorların ağzında çiçekle hoplaya zıplaya gezmesi gerekirdi ama öyle olmuyor işler biliyorsunuz. Mutluluk biraz yaşam ile alakalı bir mesele. Ben beyin tarafından sıklıkla şunu anlatmaya çalıştım. Hep söyledim. Burada da bu soru vesilesini tekrar Beynimizin ana gündemi mutluluk değildir. Bizim mutlu olup olmamamız beynin umurunda değildir. Mutlulukla ilgili bir merkezi yoktur, özel bir işlevi yoktur. Mutluluk zihinsel düzeyde, hani bilinç düzeyinde bir amaç gibi olsa da bizim temel yaşamda kalma devrelerimiz dediğimiz o bilinç dışı, hani hareketlerimizi günlük hayatta büyük oranda yönlendiren devreler açısından mutluluk aslında çok da bir parametre değildir yani. Mutluluk bizim biliş düzeyinde, üst bilinç düzeyinde hissettiğimiz ama çok tarif edemediğimiz bir şeye verdiğimiz bir ad gibi duruyor bir kere bir duygu değil. Yani mutluluk diye bir duygudan basit. Acı, tatlı falan işte böyle sevgi, öfke gibi bir duygu olarak niteleyemiyoruz mutluluğu. Mutluluk bir halin adı. Bu hal zihinsel olarak algılanan bir hal. İki tane aynı durumda insan düşünseniz bütün parametreleri işte sağlığı, maddi, gelir, düzeyi, çoluk çocuğu, insan ilişkileri aynı olsa da iki tane aynı ortamda bu insanlardan biri mutlu, biri mutsuz olabiliyor. Tamamen zihinsel yapılanmaları itibariyle dünyaya verdikleri, o dünyada yaşadıkları deneyimlere verdikleri anlamla alakalı bir şey gibi gözüküyor ve dolayısıyla mutluluk nedir sorusuna herkes için geçerli olabilecek bir cevap vermek oldukça zor. Beynimizi mutlu etmek ya da beynimizin bizi mutlu etmesi gibi bir meseleyi düşünürseniz aslında her ikisi de hani mutluluk söz konusu olduğunda doğru ama bunun nasıl bir şey olduğunu anlamak için öncelikle özellikle pozitif psikoloji benim işte kadim literatür demeyi sevdiğim insanlık deneyiminin mutluluk konusunda hatırlattığı bir ana tema var onu bir hatırlamak lazım. Mutluluk hayatından ve başına gelenlerden razı olacaktır. Olma hali. yani bütün hayatta olan bitenlerin bir amaca yönelik olduğunu bilme ona inanma ve hayatın içindeki her şeyi de o amaç içerisinde olması gereken şeyler olarak görebilme becerisiyle alakalı bir şey gibi gözüküyor. Biz hazı mutluluk zannedebiliyoruz genelde ama haz bitince mutluluk olmadığını fark ediyoruz. Yani çünkü her haz bitiyor. Hatta biz hazı alırken de bitebileceğini bildiğimiz için, bütün hazların biteceğini mecburen bildiğimiz için hazlar bizi tam mutlu edemiyor. İşte acının, acıdan kurtulmanın, ağrısız olmanın da mutluluk olduğunu düşünebiliyoruz özellikle ağrımız varken ama ağrı geçince de böyle bir seviniyoruz falan. Bu da çok uzun sürmüyor. Bir süre sonra bizim bu varsayılan zihin durumu dediğimiz bir duruma dönmemiş söz konusu. Mutluluğu şöyle ölçümleyebiliriz aslında kabaca. Belirgin bir maddi, manevi, bedeni sıkıntısı olmayan bir insanın genel olarak hayata bakış hali, diyelim mutluluk yani eğer hayata bakış hali olumlu ise herhangi bir sıkıntısı olmadığı sırada bu insanın mutluluğa yatkın olduğunu ya da mutlu olduğunu söyleme şansımız var ama her şeyi yolunda olmasına rağmen yani en azından yolunda derken şimdi tabi maddi olarak sıkıntısı olmayan deyince bazı arkadaşlar böyle yatta keyif yaparken <gülüyor> öyle değil yani yiyecek ekmeği varken hani kimseye muhtaç değilken falanı kastediyoruz özellikle hani bu tip durumlarda eğer ki hayata bakışı olumlu düzeydeyse bu insanın mutlu olabileceğini söyleriz. Yani hal böyleyken, hal şikayetsiz bir durumu müsaitken, mümkünken, insan da şikayet etmeyip hakikaten oh ne güzel çok şükür yaşıyoruz diyebiliyorsa biraz mutluluğa yatkın gibi gözüküyor ama hayatında iyi giden şeyler olmasına rağmen devamlı kötü gidenlere dikkat verip devamlı hani olumsuz taraftan bakma eğilimi yüksek olan insanlarda da biraz mutsuzluğun baskın olduğunu söylemek mümkün gibi gözüküyor. Mesela umut çok önemli parametrelerden bir tanesi. Umut varsa mutluluk onunla korele gibi. Yani. Eş güdümlü gidiyor. Ama umut yoksa yani elde ettiğin imkanlar başarılar da seni çok kesmiyor. Geçici bir süre seni memnun edebiliyor ama mutlu edemiyor yaşadığın şey eğer umudun yoksa. Dolayısıyla umut meselesinden bakarsak mesela buna beynimiz açısından bir şeyler söyleyebilmek mümkün. Hani Beyn mi bizi, bizim beyni mutlu ediyoruz hikayesi var ya, soru da olan. Şimdi umut, yani geleceğe dair bütün ihtimallere rağmen kafamızdaki ya da gönlümüzdeki hayali gerçekleştirebilme, o yolu yürüyebilme doğrultusunda imkanlar görebiliyorsak, böyle bir ihtimalin varlığına inanabiliyorsak, buna umut adını veriyoruz. Umut var ise hareket edebiliyoruz. Hareket edebildiğimiz zaman da bir şeyler yapabiliyoruz. Dolayısıyla o bir şeyleri yaptıkça bir hoşluk hali geliyor. Diyoruz ki, evet ben zar zor da olsa imkansızlıklar da olsa bu yolda ilerliyorum diyoruz ve umutun varlığı bizi mutluluk rayında tutabiliyor aslında fakat aynı imkanlara sahip birisi diyelim ki işte öğrenilmiş çaresizliğe uğradı senelerce denedi, başaramadı bir şeyler oldu ya da işte kötü bir ortamda kötü örneklerle büyüdü her ne derseniz hani onun zihinsel yapısını oluşturan şartların biraz farklı olduğunu düşünelim. E bu durumda aynı durumda içerisinde, aynı şartlara sahip belki dışsal olarak ama umudu yok. O zaman ne oluyor? Hareketsizlik başlıyor. Hareketsizlik başlayınca bir şey yapamamanın getirdiği bir bezginlik, bundan dolayı suçlu arama, dışarıda bulmaya çalışma, şikayet etme, şikayet ettikçe döngünün o sarmalın içerisine girme, ve bir süre sonra da lanet olsun ben bu dünyaya niye geldim falan filan diye bir takım isyanlara doğru çıkma. Bunlar zihinsel girdapların sonuçları aslında. Yani mutluluk ve mutsuzluk hayata nasıl baktığımızla alakalı. Maddi imkanlarla doğrudan ilgili değil. Elbette ki fakr, zaruret içerisinde yiyecek ekmek bulamayan, işte uzun süre işsiz kalan, bilmem işte ya da bezdirici sağlık sıkıntılarıyla uğraşan insanların mutsuz olmak için daha çok nedenleri olabilir ama bunların olmadığı durumlar aslında toplum içinde daha yaygın yani öldürücü bir hastalığın olmadığı böyle insanı yemeden içmeden uzak tutacak kadar hani temel ihtiyaçlarını göremeyecek kadar fukara hale getiren durumların görece az olduğu bir toplumda yaşıyoruz böyle baktığınızda toplumun çoğunun aslında mutlu olması lazım ama yazılımlarımız itibariyle genellikle temel yaşamsal standartların biraz üzerinde bir şeyi Garanti etmiş olmak bize yetmiyor. Çok fazla ihtiyaçla donatılıyoruz. Çok fazla öğretilmiş hedefin peşinden koşmamız gerekiyor. Bir şeylere ya ben buna gitmem gerekir mi, gerekmez mi diye sormadan daha önce konuştuk üniversite konusunda. Hababam koşturuyor olmamız gerekiyor. E tabii ki bu kadar koşturmacalı, bu kadar çok Şeyi kazanmak zorunda hissettiğimiz bir hayatta da umutsuzluk ve mutsuzluk e aslında mukadder gibi gözüküyor. Eğer beynimizin mutluluk hissiyatını oluşturacak bir değerlendirme moduna geçmesini istiyorsak, bu cümleyi de bir daha kuramam bu arada. Yani, <gülüyor> Çok yani beynin bir modu var, o moda geçti mi durum ne olursa olsun beyin mutlu oluyor. Öyle düşünün. Bu bir... On-off düğmesi gibi, aç-kapa düğmesi gibi. Ama öbür modda olursa şartlar ne olursa olsun lanet olsun diyor mesela. Şimdi o durumdan o duruma geçebilmesi ruhsal ve anlamsal bir şey. Ve bu anlamsal meseleyi insan sadece kendi içinden çözebileceği için dışarıdaki şartları değiştirmekle mutlu olmaya çalışmanın beyhude olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ama bu... Hani biz mi beynimizi mutlu ediyoruz, beynimiz bizi mutlu ediyor Bağlamında Dışarıdaki şartları değiştirip, beynimizin mutluluk devrelerini çalıştırmaya çalışırken bu dışarıdaki şartları değiştirmeye karar veren zihinsel güçlerimizin de beyinde yer aldığını düşünüyoruz. Yani böyle kuyruğunu ısıran yılan gibi bir durum var ortada. Dolayısıyla bence beyni kendimizden ayrı bir şey olarak düşünmeyi bırakıp Sisteme bir bütün olarak algılayalım. Bu bütünlüklü sistemin içerisinde kulenin tepesinde bir arkadaşın oturduğunu düşünün. Bu arkadaş ne derse, ne düşünürse, ne arzu ederse sistem ona göre gidiyor. Dolayısıyla bu tepede oturan arkadaşa konsantre olup açık sohbet edelim. Diyelim ki ya arkadaş bak bu kadar şeyimiz var. Bir elimizdekileri bir bilelim. Gücümüzü bir bilelim. Zayıflıklarımız var evet ama belki onun yanında güçlü yönlerimiz bu zayıflıklarımızı bir şekilde tölere etmemizi ya da onların üstüne çıkmamızı sağlayabilir diye içsel umut arttırıcı araştırmaları, sohbetleri biraz arttıralım ve elimizden ne geliyorsa, her ne geliyorsa onu yapıverelim. İçinde bulunduğumuz Mart ayı bundan 10 sene kadar önce Viktor Ananyas'ın vefat ettiği aydır. 41 yaşında dünyadan ayrıldı, vefat etti bizim yakın bir arkadaşımız. Buğday Derneği'nin kurucusudur kendisi. Viktor o kadar kısacık hayatı içerisinde sadece 20 sene kadar bir süreçte böyle işte ekolojik taraftan. İşte biyolojik aktivizmdir mesela o tarz işlerle uğraştı hala aradan on seneden fazla zaman geçmiş olmasına rağmen ölümün üstünden Victor'un normal hayatında yapmayı tercih ettiği şeyler dalga dalga yayılarak anlatılıyor. Bugün mesela kendisiyle ilgili bir işte Tuti kitabından bizim Arife Tarif diye bir yemek tarifleri kitabını çıkarttık Victor'un. Onun vesilesiyle bir lansman yayında ben de misafir olmuştum. Mesela orada Victor'un hiç öyle büyük kaynaklar, imkanlar falan beklemeden adım adım gezerek köy köy dolaşıp insanlara yapabildiklerini aktardığını, önümden çok sonra öğrendiğimiz detaylarıyla beraber biliyoruz mesela. Çok acayip işler yapmış ve sadece yapabildiğini yapmayı tercih ettiği için hem Victor ömrü boyunca arkadaşlar tanıkların söylediği kadarıyla ve benim tanıdığım bölümünde Gerçekten mutlu ve tatmin içinde bir insandı. Hayatından razıydı. Hiçbir şeyden şikayet ettiğini görmedim. Şikayet edeceği her şeyi çözebilen bir insandı çünkü. Arkasında bıraktığı o dalga dalga yayılan iyilik hikayesi de Victor'un boyunu çok aşan aslında bir hayıra dönüşmüş oldu. Dolayısıyla mutlu insan, Öyle tipleri de görünce ya ben bu dünyaya net katkı yapıyorum arkadaş sorusunu sık soran insanlar oluyor. Benden size ufak bir tavsiye. Bir beyin böyle çalışıyorsa dünyada onu mutlu eder, beyin de kendini mutlu eder, herkes herkesi mutlu eder. Öyle bir sistem olur diyerek başka insanlara katkı vermeyi lütfen öncelikli bir mesele olarak hayatımıza yerleştirmeye çalışalım derim. Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. İzniniz olursa ben dediklerinizden bir iki bir şey hatırlatmak istiyorum. Çünkü mutluluk meselesinde ne kadar bize, bizim bakış açımıza ait olduğunu belli etse de toplum bazen belli bir bakış açısı getiriyor veya içinde bulunduğumuz dönem çeşitli bakış açılarına neden olabiliyor. Mutluluk meselesinde mesela antik Yunanlara gidersek, antik çağlara gidersek tanrı inancı ve talih inancı çok daha yüksek olduğundan kabul meselesi daha açık. İşte başımıza felaket geldi, tanrılar bize böyle istedi. Açlık çekiyorum ama tanrının istediği bu, ben elbet bir gün ödüllendirileceğim. Orta çağ geldiğimizde ise bu sefer Talih meselesinden bütün bu olumsuzlukların, kötücüllerin her şeyi meselesi Tanrı'ya bırakıldı. Ve Tanrı'ya bırakılmasının ardından elbet bir gün Yaradan bunu istemiştir, elbet bir gün biz de refaha kavuşacağız. Ve içindeki koşullarla insan bir şekilde memnun oluyordu. Fakat aydınlanma döneminden bugüne gelirsek. Aydınlanma dönemiyle birlikte hocam, mutluluğun tek mesuliyeti bireye kaldı. Şimdi elimizdeki sistemde buna dair bir problem var. İnsanlar... Aslında mutsuz değiller. İslam onlara diyor ki mutsuz olduğun her an sen suçlusun. Hayır değilsin. Aksine mutsuz olduğun anlar toplamın kadar mutlu olabileceksin. Hayat diyalektir ya. Her şey ikili olacak. Bizim sistemimiz içinde biz bunu unutuyoruz. Beynimiz de bunu unutuyor. Çünkü beyin görsel olarak ve bilişsel olarak, düzenli olarak sen mutlu olmalısın. Mutsuz olmaya hakkın yok deniyor. Çok basit olarak bir noktaya değinelim. Instagram, sosyal medya. Orada mutsuz fotoğrafların olamaz. Her an orada mutlu olmalısın. Mutluluk bir yandan bir baskı aracına dönüşmüş durumda. Mutlu olmanız gerekiyor. Oysa hayır, sizin dediğiniz gibi sadece tatmin olmamız gerekiyor. Kendi yaptıklarımızdan, kendi arzuladıklarımızdan, kendi çizdiğimiz yoldan. Bu yüzden döneme ait bakış açıları da var. İnsanlar mutsuz oldukları için seysel olarak kendilerini suçlamaları gerekmiyor. Bakın bir bakış açısı bu, biz toplum buraya bakıyor, birazcık değiştirelim. Biraz değiştirir ve kendi bakış açılarımızın da değerli olduğunu fark edersek mutluluk meselesi korkutucu veya ödev olmayacak. Çok güzel, kanta söyleyişiyle gelmişti hocam bu. Mutluluk eskiden dışarıdan da gelebilen, mutsuzluk dışarıdan da gelebilen bir duyguyken şimdi ödev, mutlu olmalısın. Hayır, yaşamalısın. Mutlu olmak bir ödev değil. Ödevi yapmak zorunda hissettiğimiz için hocam bu kadar baskı var. Nasıl çocuklar eve gidince o ödevi yapmak istemiyorsa biz de mutlu olmak için baskı altında kaldıkça mutlu olamıyoruz. Aynen. Bu ödev değil, bu bir erdem. Zaten ay içinde mutluluğa karşı varmış hocam. Evet yani olmaya çalışmakla olunabilecek bir şey değil ki olmayı <gülüyor> bırakınca olabileceğin bir şey zaten. Ya yani günümüzün insanı işte bu otantik mutluluğu ...tadamadığı için bindirilmiş mutluluğun peşinde koşmak zorunda hissediyor. Ve o dediğin ikilem çok fazla oluyor. Ha mutlu değilim Allah'ım kesin bende bir sorun var. Yani evet. öyle bir şey yok. Rahat olun. Arada bir ağlayacaksınız, arada bir acı çekeceksiniz. Çekeceğiz, güleceğiz, coşacağız, sıkılacağız, depresyona gireceğiz, öforik hissedeceğiz... Yani bütün bunlar hayatın iniş çıkışları daha önce de söyledim Twitter'da sevdiler ama bilmiyorum yani bu sevilen laflar uygulanabiliyor mu bilmiyorum. İnsan buraya iyi hissetmek için değil iyice hissetmek için gelmiştir diye sıklıkla vurguluyorum. Yani evet. acının da sıkıntının da problemin de zevkin de keyfin de da dibine kadar farkına varmak lazım ki mutluluk denen şeye ulaşmak konusundaki gerekli olan hayat bilgeliği bizde oluşabilsin. Hayat bilgeliği sadece işin tatlı kısmını yaşayarak olmaz. Tatlı'yı özellikle söylüyorum Ankara şivesi tatlı. Yani Tatlı kısmı sadece rüşvettir. Hayatın geri kalanı sası olan ya da acı olan bölümleri olmadıktan sonra tatlıyla hayat geçmez yani. Sonra şeker hastası olursunuz. Evet kısacası aslında benim de bütün bu toplamı derlersek bütün bu konuşmamızı Hı -hı. mutlu olmak için mutsuz olmayı da kabullenmek gerekiyor. Ve bu şekilde tamamlayabiliriz. Hocam program yapmak çok faydalı yemin ediyorum. <gülüyor> Evet, bu arada bu. Mutluluk İtopyası'nın distopyaya dönüştüğü en güzel romanlardan bir tanesi Cesur Yeni Dünya. Siz de seviyorsunuz. Zaten hani bu konuda konuşuyoruz da çoğu zaman. Cesur Yeni Dünya'yı bir okuyun. Bir Mutluluk İtopyası'nın bir mutluluk distopyasına dönüşme halidir. Öyle. Aha bu insan. Edebiyatta anlatılıyor en iyi zaten. Boş ver. Bilim Evet benim. hocam. Edebiyat Naltop. psikolojiden önce gidiyor her zaman. Çok hoşuma gider bu bilgiler.